Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Elnur TTS. Elnur TTS'ye güncelleme geldi. Ve şimdi o güncellemeyi kontrol edeceğiz. Ama ondan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer kanal ve kanalın sağlamış olduğu içerikler hoşunuza gidiyorsa şu an bu kanala abone olmayı unutmayın. Sadece abone olmak yetmez. Kanala yüklenen videolardan anında haberdar olabilmek için bildirim zilini de çalmanız gerekmektedir. Bildirim zilini çalmayı bildirim zilini çalmayı unutmayın kanala abone olduktan sonra. Hadi videomuza geçelim. Elnur TTS'ye Ahmet ve Emel isimlerinde İki yeni Türkçe ses dahil edildi. Ayrıca Azerbaycan Türkçesindeki Elnur sesine de Elnur HQ olmak üzere geliştirilmiş bir Elnur sesi dahil edildi. Şimdi programı açalım. <gülüyor> Diller bu arada e, Elnore TTS satın almış olan arkadaşlar için söyleyeyim, Play Store'da Elnor TTS'nin güncellemesi görünmüyor olabilir güncellemeler kısmında, böyle bir sıkıntıyla karşılaşırsanız e, uygulamayı silin ve Play Store'dan aratıp yeniden yükleyin Elnor Alt Çizgi TTS Alt Çizgi Pro şeklinde arattığınız zaman bulursunuz ama Yok güncellemeler kısmında sıkıntı yaşamadan uygulama güncellemesi görünüyorsa güncellemeler kısmından da yapabilirsiniz. Ben sadece güncelleme görünme güncellemenin görünmemesiyle alakalı bir sıkıntı olursa diye söyledim bu bilgiyi. Devam ediyoruz. Azerbaycan dili iki tane Elnur var. Biri Elnur. Bir yerde Elnur geliştirilmiş. Şimdi bakalım. Bu melumatı dinleyebiliyorsanız demek ki ses kurulu ve Bu bilgiyi duyuyorsanız demek ki ses kurulu ve çalışıyor. Bu bildiğimiz normal kalitedeki Elnur sesi. Elnur heküyor. Elnur heküyor. Bir de bunu kontrol edelim. Oynan, Bu ses kulaştırılmalı. Kulaştır düğmesine basın ve yeniden yoklayın. Duydunuz mu? Ses ne kadar parlak, ne kadar açık geliyor. Bu saptanmış olan normal, orta kalitedeki el sesi de çok güzel ama bu ondan daha da güzel olmuş. Sesin parlak olması sebebiyle. Bu ses kurulu değil. Yükle düğmesine basın ve yeniden deneyin diyor. Şimdi sesi yüklüyorum. Elnur'un yüksek kaliteli versiyonunu kurun, düğme. kur'un düğmesine bastım. Şu anda ses yükleniyor. İptal, düğme. Yüklenmekte, yüklenmekte olduğu için iptal düğmesi yerini aldı. Kur'un düğmesinin. Şimdi bakalım. Kaldırın, düğme. Şimdi ses yüklendiği için de bu sefer iptal düğmesinin yerini Kaldırın düğmesi aldı. Oynatıyorum. Oyna, düğme. Sesin demosunu tekrardan. Demek ses Bu Demek ses Kuruduktan sonra sesin parlak gelmemesi ile alakalı bir sorun yaşarsanız eğer hani demosunda ses parlak geliyordu. Şimdi kurdum birinci ses kalitesiyle sesi aynı parlak gelmiyor diye soran olursa şöyle bir şey var ayarlarından. Ee, Yüksek kaliteli ses seçmeniz lazım sesin parlak gelmesi için konuşma kalitesi en yüksek kalite olarak belirlemeniz lazım Geri çıkıyorum oh. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Türkçe'ye giriyorum Burada sadece defki vardı normalde Gördüğünüz gibi şu anda Ahmet ve Emel ile birlikte 3 adet Türkçe sesimiz olmuş. Tıpkı Lokruendo TTS'deki Kerem, Selin, Zeynep'te olduğu gibi Elnur TTS'de de 3 adet Türkçe sesimiz, daha doğrusu Türkiye Türkçesinde sesimiz var artık. Bakalım. Ahmet izledin, Onlar, yürüme. Şimdi Ahmet sesinin demosunu oynatıyorum. Bu ses kurulu değil, sesi kurun ve yeniden deneyin. Evet, şimdi yüklüyorum kurun, ve yüklenmesini bekliyorum. Yine aynı şekilde kuru düğmesinin yerine iptal düğmesi aldı. İptal, düğme. Şimdi ses yüklendiği için de iptal düğmesine yerine bu defa kaldır düğmesi aldı. Kaldırın, düğme. Oynadık, düğme. Tekrar demo'yu oynattığımda bu bildiği duyuyorsanız, demek ki ses kurulu ve çalışıyor. Bu bilgi duyuyorsanız demek ki ses kurulu ve çalışıyor dedi. Defkiyi Defki biliyoruz. Ee, geçelim son sentezleyicimiz olan Emel'e. Emel evet. de güzel bir ses arkadaşlar. Özellikle e, Elnur TTS'ye dahil edilmiş olması çok güzel bir olay. Aslında benim bundan birkaç video öncesinde tanıttığım bir Microsoft Azure TTS vardı Ahmet'i ve Emel'i kullanabileceğimiz farklı bir uygulama ama o maalesef güzel bir uygulama değildi bir sürü dezavantajı vardı ee, bir Türkçeleştirme desteklemiyordu. Çince kalmıştı uygulamanın dili hiçbir şekilde Türkçeleştiremiyorduk ki İnternetten sentezleme yaptığı için telefonu yavaş kullanmak mecburiyetindeydik. Çok hızlı kullanınca susuyordu. Bir daha konuşmuyordu. Devam ediyoruz. Oynadın, Bu ses kurulu değil. Sesi kurun ve yeniden deneyin. Kuruyorum. Kur düğmesi düğme. Kur düğmesinin, düğmesinin yerine iptal düğmesi aldı. Şimdi bakalım ne oldu. Kaldırın, ses tamamen yüklendiği için de İptal düğmesinin yerini bu defa Kaldır düğmesi aldı. Evet. Tüm sesleri yükledik. Emel sesinin örneğini seçmem edecektik. Bu bilgiyi duyuyorsanız demek ki ses kurulu ve çalışıyor. Bu bilgiyi duyuyorsanız, demek ki ses kurulu ve çalışıyor. Ayarlarında herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Ee, sadece şuradaki ee, menü biraz 4, 4, 4, 4. değiştirilmiş. Daha fazla. Kopa, pencere. Ayarlar. Bakalım. Ayarlar. Konuşma kavitesi, orta kavite, el sesi için geçerli değildir. Konu Konuşma kalitesi liste dışında. Şimdi bakalım. Orta kalite Elnur sesi için geçerli değildir. İşaretli listede. Orta kalite Elnur sesi için geçerli değildir. Yani Elnur'un iki ses versiyonu var. Birinci ses versiyonu zaten orta kaliteli bir ses. İkinci versiyon sesi de zaten yüksek kaliteli. Parlak bir ses olduğu için Elnur sesi için geçerli olmadığını söylüyor. Yüksek kalite. Yüksek kalite. Iki, mümkün olan yani yüksek kalite El -Nur sesi için geçerli değildir. Burada bir benzeri sesler çıkarır. Bu kaliteye geçmemeniz önerilir diyordu. Onun yerine artık yüksek kalite El -Nur sesi için geçerli, mümkün olan en yüksek kalite El sesi için geçerli değildir diye uyarı veriyor. Ama maalesef. Hmm, Defki sesini en yüksek kaliteli ses versiyonunda kullanamıyoruz. Defki gerçekten ses kalitesini en yüksek seviyeye getirdiğiniz zaman Bip Bip cız cız bilmem ne böyle sesler çıkarıyor. Ee, o yüzden defki sesini hala yüksek kalitede kullanamıyoruz. Onun haricindeki diğer bütün sesleri Düşük kalitede, orta kalitede ve yüksek kalitede kullanabiliyoruz. Ben şimdi size Emel'i ve Ahmet'i göstereceğim için en yüksek kaliteli sese geçiş yapayım. Hayırlar. Bu arada ne ilginçtir bilmiyorum. Bu uygulamanın seslerini, defkiyi denemedim bilmiyorum ama bu uygulamanın seslerini TTS RID'i ile kullanamıyoruz. Ee, neden kullanamıyoruz? Ya şöyle ki. Metni yazıyoruz, Elnur TTS'yi seçiyoruz, okutuyoruz, okuyor. Onda sorun yok. Çok güzel çalışıyor hatta. Ama e, sesi, e, <gülüyor> okuttuğumuz sesi dosya olarak kaydetmeye kalkıştığımız zaman kaydediyor. Yine sorun yok. Ama bu sefer kaydettiğimiz dosyayı oynatmaya çalıştığımızda Ses oynatılmıyor, bozuk bir ses dosyası olarak geliyor. Ama eminim bu TTS RID programından kaynaklanıyordur. Çünkü TTS de her ses motorunu kullanmaya, sorunsuz kullanmaya izin vermiyor maalesef. Elnur TTS'nin bir kabahati yoktur bu konuda. Diller başlık. Azerbaycan dili. Türkçe. Bakalım. Kullanıcı sözü. Varsayılan ses defki Varsayılan ses defki şimdi ben bir Elnur TTS'ye geçiş yapayım Ara, Top, oradan ses seçimlerini yapar size dinletirim ee, Microsoft'un sesinden daha güzel olmuş ha ne var ee, sesler Microsoft'taki kadar parlak değil. Ama olsun, konuşma tarzı Microsoft'un konuşma tarzlarından çok daha güzel olmuş. Microsoft'un Ahmet'i özellikle konuşurken böyle sanki boğazını sıkıyorlarmış gibi ee, konuşuyordu. Mesela şunun gibi. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Adamın boğazını sıkıyorlar sanki konuşurken. Ama Elinor TTS'ye uyarlanmış versiyonunda böyle bir sıkıntı yok. Geçelim. Pan uyanı ekrana. Tercih edilen motor. Tercih edilen mod: Radyo düğmesi işaretli değil. Elay'ın emretti TTS. Dikkat. Tamam. Evet, defki sapıtmış durumda en yüksek kaliteli sese geçtiğimiz için. Yani ne olacak? Defkiyi kullanacağımız zaman sesi düşük kaliteye veya orta kaliteye geri çekeceğiz. Ahmet'i ve Emel'i kullandığımız zaman da ya da Elnur sesini e, kullandığımızda e, ayarlarını yine istediğimiz gibi yapılandıracağız. Gerçi Elnur sesi için geçerli değil bu ses kalitesi ayarı ama en azından Ahmet'i ve Emel'i kullanırken ses kalitesini yükseltip defki sesini kullanırken ses kalitesini düşürmemiz lazım. Çünkü sapıtıyor. Bip bip. Hmm. Şunu önce bir düşük kaliteye geçirelim de. Ayarlar. Konuşma kalitesi orta kalite en nur sesi için geçerli değildir listede. Evet. Şimdi seslere bakalım. Diller başlıyor. Azerbaycan dili. Türkçe. Türkçe. Diyalanıcı sözlüğü. Varsayılan ses defki. Varsayılan Var ses sayılan... defki. Açıyorum burayı. Ses seçin. Ahmet listede. Ahmet. Ayarlar. Varsayılan ses Ahmet listede. Yalnızca. Metin oku. Bu bir konuşma sentezi örneğidir. Microsoft'un orijinal halinden daha güzel olmuş. Microsoft'un Azure TTS uygulamasında veya Azure'nin web sitesinde Ahmet öyle bir konuşuyor ki konuşurken adamın boğazını sıkıyorlar, gırtlaklıyorlar sanki adamı. Ama burada ses çok daha güzel olmuş. Metin okuma liste dışında. Evet, biraz metin okutturalım bu arkadaşlara. Tercih edilen motor e bir, 1. Ayarlar. Dil. Sistem dilini kullan. 26 Konuşma hızı. Yavaş. Hızlı. yüz, Kaydırma çubuğu. Yüzde %15. Düzenlemek için yukarı hızlıca kaydırma veya aşağı hızlıca kaydırma. Ses perdesi. Düşük. Yüksek. 56 6. Kaydırma çubuğu. Yüzde %20. Çal. Düğme. 0. Düğme. Ayarlar. Ayarlar. Yalnızca Wi-Fi. Sesleri yalnızca Wi-Fi ile indir. Onay Kutusu. işaretli değil. Listede. Konuşma Kalitesi. Orta Kalite. Elnur Sesi için geçerli değildir. Etki. Konuşma Kalitesi. Mümkün olan en yüksek kalite. Elnur Sesi için geçerli değildir. Ayarlar. Konuşma Kalitesi. Mümkün olan en yüksek kalite. Elnur Sesi için geçerli değildir. Diller. Başla. Azerbaycan dili. Türkçe. Yapılandırma dosyası anahtar kapalı. Versiyon 200. Türkçe. Kullanıcı sözlüğü başlık listede. Varsayılan ses Ahmet. Dili tanımlayın. Otomatik dil değiştirme onay kutusu işaretli. Ses seviyesi. Ses sesi. Kullanıcı sözlüğü başlık ekle kaldır. Kullanıcı sözlüğü dediği yer henüz işlevsel değil ama eminim geliştirilecektir geçelim Emel sesine varsayılan ses Ahmet bana sorarsanız hani Ahmet de güzel ama ben en çok Emel'i beğendim en çok Emel'i sevdim o yüzden sıklıkla Emel sesini kullanacağım ses seçin. Ahmet işareti listede Devkiyelim. Defki de hiç fena bir ses değil bu arada. Defki de çok güzel bir ses. Defki'nin tek bir kusuru var. Eminim o da ilerleyen zamanlarda düzeltilecektir. Düzeltilmezse de geliştirici arkadaşın canı sağ olsun. Ne yapalım? Defki'nin kusuru neydi diye soracak olursanız. Y harfini düzgün söylemiyor. Yani ye yazdığımız zaman böyle diye söylüyor. Yani sanki ı dermiş gibi ya da ü dermiş gibi öyle ye diye telaffuz etmek yerine yi diye böyle telaffuz ediyor. defkinin tek kusuru o. Onun haricinde defki güzel bir sentezleyici. Ben sevdim açıkçası defkiyi Geçelim Emel sesine. Emel. Ayarlar. Varsayılan ses ML listede. Etkinleştirmek Hı -hı. için iki kez dokunma. Video çekiyorum şu an yapacağım video. Bilmiyorum, evet, Emel sesine geçiş yaptık, bu arada küçük kardeşim <gülüyor> sürekli yanıma gelmeye çalışıyor, kusura bakmayın yani, eğer konu bölündüyse, dağıtıldıysa. Varsayılan ses Emel, dili tanımlayın, otomatik dil değiştirme, onay kutusu, Bu size yabancı gelmemesi lazım bu fonksiyonun. NVDA'nın vocalizer metin okumasında gelen özellik, otomatik dil değiştirme ayarı nedir? Birden fazla ses kurduğunuz zaman metin okuturken hangi dilin metnini okutuyorsanız program otomatik olarak o sese geçiyor. Bu otomatik dil değiştirme ayarı TalkBack'in kendisinde de olduğu için çok daha işlevsel oluyor. Ama JSO'da durum nedir bilmiyorum. Ben JSO kullanmıyorum. Sevmiyorum şeye soyu o yüzden telefonun sisteminde yerleşik gelen talkback kullanıyorum Bu otomatik dil değiştirme ayarı talkback tarafından işlevsel bir şekilde kullanılıyor Devam edelim Ses seviyesi Ses hızı Evet Kullanıcı sözlüğü başlı Geri çıkıyorum buradan Türkçe listede Yalnızca Wi-Fi. sesleri yalnızca Wi-Fi ile indir onay kutusu işaretli değil Bu Google metin okumanın özelliğine benziyor biraz. Bunu işaretlediğiniz zaman e, mobil verinizle sesleri kuramazsınız. Wi-Fi ile kurabilirsiniz sesleri sadece. Ama bunu işaretlemezseniz ister mobil veri ister Wi-Fi üzerinden ses verilerini indirirsiniz ama şunu söyleyeyim size bu seçeneği işaretlemenize hiç gerek yok. Çünkü bunun harcayacağı mobil veri yani Gözünüze bile çarpmayacaktır. Çok küçük boyutlu ses verileri var çünkü. Hani nereden biliyorsun küçük boyutlu olduğunu diye soracak olursanız dosyayı ayrıca göremiyoruz. Evet ama indir düğmesine bastığımızdan en az 1-2 saniye sonra sesler hemen kuruluyor. Çok küçük boyutlu bir ses verisi olduğu için bu seçeneği kullanmanıza gerek yok. Bu seçeneğin harcayacağı veri miktarı Gözünüze bile çarpmayacaktır büyük ihtimalle. Devam edelim. Konuşma kalitesi mümkün olan en yüksek kalite en ulusesi için geçerli değildir. Diller başladı. Evet. Azerbaycan dili. Türkçe. Ben çok sevdim Emel'i. Çok beğendim. Gerçekten güzel yani. Microsoft'un orijinal sitesinden bile daha güzel. Hmm... Microsoft'un orijinal sitesinde emel Svox kelimesini Svv diye böyle tuhaf bir şekilde telaffuz ediyor ama burada normal Svox Yani Svox diye telaffuz edebiliyor mesela Yani burada Microsoft'un orijinal sesinden çok daha güzel olmuş Yapılandırma dosyası, kapalı. Bu ne işe yarar bilmiyorum ama bir tahminim var bence bu Programı daha önce ayarlamışsınızdır. Yapılandırma dosyanıza kaydetmişsinizdir. Sonra programı yeniden yüklediğinizde bunu açarsınız. Yapılandırma dosyanızı bunun içinden seçip yüklersiniz. Program daha önce ayarlamış olduğunuz yapılandırma dosyasına göre kendini ayarlar. Ama bu fonksiyon da şimdilik işlevsel değil. Ama eminim ilerleyen zamanlarda ki... Zamanla olacak şeyler bunlar. İşlevsellik kazanacaktır. Versiyon 2.0. Versiyon 2.0.0 Bu kadar arkadaşlar. Geri çıkalım. Metin okuma. Ayarlar 1.6. Tercih edilen motor. Ayarlar. Dil. Sistem dilini kullan. Konuşma hızı. Yavaş. Hızlı. 4.6. Yüz. Kaydırma çubuğu. %15. Ses perdesi. Düşük. Yüksek. 5.6. Yüz kaydırma çubuğu yüz değil mi? Düzenlemek için yukarı hızlıca kaydırma veya aşağı hızlıca kaydırma. Çal düme. Bu bir konuşma sentezi örneğidir. Sıfırla düme. Çal. Düme. Bu bir konuşma sentezi örneğidir. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tanesi gösteriliyor. Sesler bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi ben en çok ML sesini sevdim. Ee, bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bu arada, hoşunuza gideceğini düşündüğüm diğer videolarım sağda ve solda ikişer tane olmak üzere bulunur. Şimdi onlara tıklayarak diğer videolarımı da izlemeye devam edebilirsiniz. Hayırlı günler.